Bir tuvalete falan gireriz. Osman Gazi Köprüsü <gülüyor> manzarası. Kahvenin <gülüyor> üstündeki sekiz göz dersenize. <gülüyor> ya göstereyim ama yani biraz kutsacam tadı. Belki kalbajımız olmuyor ama neyin üzerine böyle böyle bir çantamız var? Bunu da yiyelim ama bu da kalmasın. Şunu da bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> hay hay hay. <gülüyor> Diyerek size Vlog'un açılışını, açılışını konuşamayan bir ben çiziyorum şuraya. Tekrardan aloha. Bugün Onur'la, benim Onurcuğumla Çanakkale'ye gideceğiz. Onur kim derseniz de benim o Mahalo Cafe Shop diye bir kafem vardı. Belki o hani onunla böyle sohbet videosu çekmiştik. Bayağı oldu. 1,5-2 sene olmuştur. Şuraya koyarım izlemek isteyenler için. Onur orada hani böyle biraz olsun onu tanırsınız. Gerçi o videoda da çok heyecanlı olduğu için çok fazla konuşmamıştı. Ben böyle onu biraz rahatlatmaya çalışmıştım falan. Neyse Onur'la biz Malo'dan beri tanışıyoruz ve yani kaç senelere dayanıyor artık arkadaşlığımız. Çok sevdiğim en yakın arkadaşlarımdan biri zaten. Vlogda onu bol bol görürsünüz çünkü kendisi de sinema televizyon okudu. Sinema televizyon mu? Ee, sinema televizyon olması lazım ama bölüm adı. Yani çok meraklı zaten böyle e, sinema işlerine diyeyim genel olarak. O yüzden o çekecek genelde. Ben çok fazla çekim yapmayabilirim bile. Bilmiyorum. Bakalım. İkimizin böyle bir vlogu olacak bu. iki gün dediğim gibi Çanakkale'de olacağız. Bugün çarşamba. Bugün gidiyoruz. Cuma döneceğiz. Onun aslında bir işi vardı orada ve hani o bana söyleyince ben de dedim beraber gidelim. Hem böyle pandemi araya girdi. Bir buçuk iki senedir neredeyse doğru dürüst zaman geçiremedik. Biz eskiden hep böyle beraber tatillere falan giderdik. Onları yapamadık. Öyle o da zaten aa süper olur falan deyince böyle bir plan çıktı ortaya ve bugün gideceğiz. Ben de şimdi buradan size evden açılışı yapayım dedim. Ondan sonra da birazdan yola çıkacağım. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlarda nasıl olduğunuzu yazın. Şu hareket de çok komik ve saçma geliyor aslında niye böyle oluyorken yani yapar insan ne bileyim yapasım geliyor ben aslında hani şu an tek elle kameraya tutuyorum iki elle böyle yapmayı da açtım ama böyle saçma detaylar öyle şimdi birazdan dediğim gibi yola çıkacağız bugün çok güzel bir gün var ben size belki böyle ara ara kesit hani görüntüler de çekerim bilmiyorum öyle güzel bir e, onurcuğumla zaman ve umarım sizin için de çok harika bir vlog e, çekmiş oluruz diyorum keyifli seyirler Erto da bizim arkadaşımız oluyor kendileri. Kimsin sen? <gülüyor> <gülüyor> ne zamandır görüşmediğim arkadaşım? Evet, ya, evet sayıldım, çok özledim. Tantik de bakıyor. Açmayacağım sana. Selam. <gülüyor> Naber? Koy Erken geldim biraz. Ben de biraz geç geldim. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş Nasılsın? Ay ne oldu? Bırakabilirim. Bir dakika şunu da yapalım. <gülüyor> Unuttum. Araba kullanmayı da budak çekmeydin. <gülüyor> Onurcuğum. Onurcuğum işte. <gülüyor> Gidiyoruz. <gülüyor> evet. Seninle vlog çekeceğiz değil mi? Evet. Başladık. Evet Onurcuğum. arabadan aloha. Ben yine patates rulalla çıkmışım muhteşem. Ben müteşim. de öyle. Hayır. Onurcun biz kaç senedir tanışıyoruz bu arada? Sabah onu düşündüm açılışı yaparken de. Ne zaman tanışmıştık? Yani muhtemelen hesapladım 7 net, ama tabi ruhani olarak 500 olur. <gülüyor> <gülüyor> olur, olur. 2016 <gülüyor> Hayır canım 2016 değil 2014. 2015. 2015. Ah, <gülüyor> 2016 değil. Hayır. <gülüyor> 2015 o zaman 7 yıl oldu. Tam 7, 7 yıl oldu. Evet. <gülüyor> Gidiyoruz. <gülüyor> Ne Akşam ne yiyeceğimizi düşünmekten neden vazgeçemiyorum ya. Yani. Ne yiyelim bilmiyorum. Ne yemek istersin? Tamam mı? Çanakkale'de ne var? Pizza yemeyeceğim. Evet. Pizza yemeyeceğim. Ne yiyelim? Da güzel şeyler var mı diyeceğim. Akabıda kahvaltıya gidiyoruz. Evet oraya kahvaltıya evet. Ben yazın kulağılayla. <Gülüyor> Çanakkale'ye gidecektim. Aşk ben gidiyoruz. Antalya'ya gideceğim. İstanbul'dan değil mi? İstanbul'dan. Hmm. Bula bula bakıyorum falan. Böyle daha rahat bir otobüsle 100 kişi gitmiyor falan. Hmm. Adam, Bir tane adamı çok iyi vurmaya yazmışlar. Erin'ın izi bir işte çok konformuydu, şöyleydi, böyleydi, çok güzeldi. Geldim. Diğerlerinin yorumları böyle yok. Polanı düşük falan. Adam da yazıyorum. Lütfen beni de gökyüz. İşte ben sizinle gelmek istiyorum. Adam da hesabı kızan etmiş olsun. <gülüyor> Deli gibi yazıyorum bir de yani. Sürekli üst üste. <gülüyor> Ondan sonra adam bana dedi ki merhaba. WhatsApp'tan yazar mısın? O kadar yazmışım. Bana ona. Bu Copy face yapsaydın direkt. Ondan sonra ben de yazdım WhatsApp'tan. İşte dedim böyle bir saati sarhova ben geleyim sizinle falan. Adam <gülüyor> da dedi ki on işte İşte konuştuk. Saati yeri vesaire. En son bana dedi ki bu arada araç tır. Nasıl dedi, nasıl tır? Tır dedi bayağı. Bildiğin. Ben de dedim ki, yani o zaman yok teşekkür ederim, ben gelmeyeyim dedim. Ama sen tır olduğu için korktun değil mi? Yani tır, bir nasıl gideceğiz ya tırla ben anlamadım. Tırası da çok rahat olur dedim ya, dedim. böyle de yüksekmiş ben de hiç bilmedim de. Yani bir de az kullanmak... para da istemiyorum. Hani ha. tıra da bilmiyorum ticari bir şeydir. Ha. Ne yüklü, ne taşıyor onu da bilmiyorum şimdi. Patlağı, matlar yolda bir şey yapayım. Ay Allah'ım korusun. Hani iyidir iyidir ama otostop çekmiştim daha önce kabakta. E ama... Hep yolda bir şeyler içiyorlar. Ha a içki mi? Yani. Haa. Aa. Geliyor biraz. Bak oh, ben de geriyordum. Çok küçük geldi gözüme sadece. Ne ben, ben düşünebilir musunuz? Benim, ben en çok makarna koymasın. Evet yani. Zamanlarım. Niye böyle oldu? Bir tane karşılığında. Çok açısınız. Makarna da fazla. Çok açısınız. Bir yere geldik. Nereye baktın? Bekleyin. Yemek yiyeceğiz gördüğünüz üzere. Şöyle koysam mı? Şarkı soktu. Şarkı <gülüyor> <gülüyor> Onur, yedik içtik. Biri var mı? Yok. Nasılsın şu anda? Kaç? <gülüyor> Arabayı kullanan benim. Yok, yemek yüzüğüm hmm. Hı. Çok yedim hocam. Evet, yedik vallahi Hepsini yedik. Bir tek şu kaldı. Şimdi kalacağımız yere gideceğiz. Ay. Ondan sonra Eylül'e ev tuttuk işte. Buraya gideceğiz. Ondan sonra eve bir bakacağız. Bana ne olduysa, biz Konuşuyor Tanışamayız. Tamam, benim vana yerden <gülüyor> peki. Doğal, Elim gidiyor. <gülüyor> Bu kadar şimdilik. Onu da beraber yerim istersen. Hı? Onu da beraber yerim istersen. Ya hava aslında çok soğuk değil. Tabii. <gülüyor> Bayağı sıcak. <gülüyor> Yok yok soğuk değil ama. Esiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Normalde Çanakkale çıkarsa... Tabii. Karkış Hem olması, olması lazım. Ama Aynen. İklim krizi demeden de geçmeyelim. <gülüyor> evet. Bir de buranın rüzgarı çok fena oluyor normalde. Baya baya baya rüzgarlı oluyor. Evet. Hani Çanakkale'ye göre yine ılıman bir iklim hakim. Şu an saat 10-10.30 evet. gibi. Ben aşırı yoruldum. <gülüyor> ya maske takmamak olmaz değil mi? Bu korona yani durumları... Boş. Evet ama herkesin mikrobik dedi ki benim gözlerim araba kullanmak çok zor değil zor demeyelim de çok yorucu oldu Yürücü. bugün biraz. Toprama geldim. <gülüyor> <gülüyor> Çanakkale sevgimle geldim. Şimdi geldik. Şöyle göstereyim size. Burası. Buradan giriyorsunuz, şuradan. birden dediğim gibi bulduk. iki gece kalacağımız yer böyle bir... Ben Onur'a dedim ki bir gece o burada yatsın, bir gece ben o şurada yatayım. Ama Onur istemiyor. Evet. Öyle yapabiliriz cidden ya. Ben şimdi alışırsam yadırgayarım. Ben de yadırgayabilirim ama benimki daha rahat gibi. Seninki minicik baksanıza. Allah'ım. <gülüyor> Çok beyaz bu arada. Onur hiç hani duvarlarda da şey yok fark ettin mi resim falan. Burası böyle bir mutfak. Bu arada sigara içilmiyormuş. Evet zaten ben sigara içmiyorum da Onur biraz zorlanacak. Em banyo. Bu şekilde. Allah Allah. Yeni bir günden. Allah Allah. Günaydın. Bir biz şey yaptık şöyle göstereyim Kahvelerimiz. Kahve. Evet, kahveleri aldık çünkü Saat 10, 10 çeyrek geçiyor gibi Tutayım da iyi misin canım? İyiyim, tamam. bir süre şey taşıyabilirim Şöyle, e, onu çeyrek geçiyor gibi saat Yani şu anda Ve Onur'un bir işi var, evet acele edebiliriz canım Onur'un bir işi var, o yüzden onu götüreceğiz, yetiştireceğiz Öyle, e, sonra Biga'da işte Onur işlerini halledecek Ben de o sırada benim bazı işlerimi hallederim, ondan sonra da artık bakarız neler olacak. Bir de şey dedim Onur'a, hani hep böyle kendimizi mi çekiyoruz acaba dedim de size gösterebileceğim her şeyi Çanakkale'de de göstereceğim. Şimdi etrafı bir göstereyim. Şu an Çanakkale merkezdeyiz bu arada. Değil mi onurca evet. Sen bugün biraz bilgilendirirsin müsaade zamanı falan. Ben de sağlana sağlana yedirdim. Böyle bir o tarafa Ama eline... çalkalaya çalkalaya gidiyor. Evet. Çünkü elimde bunu tutuyorum şu an. <gülüyor> Bu elimde çünkü tutuyorum. <gülüyor> Çocuğumuzun ailesinin arsasına giriş yapacağız değil mi? Hayırlı evet. ve uğurlu olsun. <gülüyor> şey, kazık dikmek mi denirdi ona? Evet kazık dikme. <gülüyor> kazık çakmaya geldik. Kazık çakmaya aynen geldik. Bu kışlar çok tatlı. Böyle yoldayız yani. Diyoruz gündüz gece. Gerçekten. Saplanmayalım mı da bir yere? Yok ya. Bir araba geçmiş güzel. ama buralardan. O içimi rahatlatıyor. Evet. Güzel yollar. Evet. şimdi ben Onur'u bekliyorum arabadayım ee, ve bazı aksilikler oldu ee, Onur anlatmak isterse anlatsın diyeceğim yani araziyle ilgili işte bu kazık çakacakları yerle ilgili bazı aksilikler oldu onlar şimdi gittiler kazık çakma işlemini yapıyorlar baya uzaklaştılar biraz da bataklık olduğu için oralar ben gitmeyeyim dedim beklesem olur mu sen dedim onu bekliyorum saatte bir civarı. Şimdi birazdan yani bir buçuk saat sürecek, bir buçuk saat kadar sürüyor bu Biga'dan Çanakkale'ye döneceğiz. Ve orada böyle güzel bir yemek yeriz diye düşünüyorum. Ya size de etrafı böyle çok gezdiremedim mi acaba diyorum ama yani sonuçta hani Çanakkale'yi gezelim, görelim, her yeri size tanıtayım gibi bir vlog da değil. Hani Çanakkale'ye gittiğimde işte artık burada yaşadıklarım, hani benimle iki gün üç gün olarak vloglar olduğu için böyle şey oluyorum. Hani sanki Çanakkale'deki her yeri size gezdirmeliyim, yeterince gezdiremedim gibi bir duygu oluyor vlog çekince. Neyse, böyle şeyler olmaması gerekiyor. Sonuçta siz de benim bu seyahatime orsak oluyorsunuz. Ne yapıyorsam sizinle paylaşıyorum. Böyle de çok da güzel bir gün. Ocak ayının başlarındayız. Bu kadar güzel bir gün olması güzel yani. Bu kadar bir bu kadar güzel bir gün olması çok da. Neyse ben çok açım. Açken konuşamıyorum. Onurun başına bir olay geldi de dönüş olmayan bir olay. Benim de başıma bir olay geldi. Dönüş olmayan bir olay. <gülüyor> ama sabah çıkışımız geri sarılıp izlensin. <gülüyor> Kahvelerle, mutlu mutlu <gülüyor> gidiyoruz ama nereye? <gülüyor> Dolandırıldık ya. Bayağı çıl olmuş hatta. Biz dolandırıldık aslında ama biz bugün anladık. Venüs retrosunda gerçekler gün yüzüne çıktı. Başka bir arsayı satmışlar onu. <gülüyor> Sizler Emlakçı. Umarım izlersin bu videoyu. Ya öf deme öyle. Ben şey oluyorum o cümleler, ağır cümleler olurcum ya. Emlakçı Bey. Eden bulur diyelim. Amin. Eee bize demiş ki burası sizin ama aslında burası <gülüyor> falan <bizim>. Bataklık. <gülüyor> Gülüyor bir biz Bataklık. Ay yani Gerçekten. Yanlış anlamasın mı? artık yok yok gülmemiz de lazım bir şekilde bir şeyleri. Bilmiyorum yoksa baş ağrısından şu an. Belki çözülür bu arada. Hani bilmiyoruz ama belki çözülür. Umarız çok. Çözünür. Ama evet yani yok çünkü zor. Böyle dolandırılmalar oluyormuş. Bu arada dikkat edin. Yapılması gereken şunmuş. Ee, bir arsa, bir arazi, bir yer alıyorsanız eğer bir yerden harita memuruyla gitmek gerekiyormuş. Ve o harita memurunu çağırıp bu emlakçı ya da bu satıcı kimse eğer doğru mu söylüyor burası mı bana satılan yer diye iyice sormak lazım. Burası Türkiye. Evet. Yani şey yapıyor mesela sattı. Hani Onur'la babası bir yeri görüyor. Orayı almak istiyorlar. Yani esas orası için anlaşıyorlar. Ama tapuda başka yeri sat satıyor emlakçı yani. Hani böyle bir şey olmuş. Dolayısıyla da buna dikkat etmek gerekiyor. da ne oluyor? Ay bir ee, Böyle bir olay yaşadık. O da yetmedi. Ceza yedik. Cezası. Devamını da anlatacağım. Ama biraz. çok hızlı gitmiyordum aslında. Nasıl oldu bilmiyorum. Evet, oldu. evet o da çok hızlı oldu da. Bizim şey, trip'ti... İşte neyse artık sattığı yere gidip... Hmm. Kadastro ile kazık çakacağız. Ee, Kadastro dediğin adam, bir adam. Aynen, işte. bir adam. Meyven, oradan gelmiş, iyi de bir adamcağız. <gülüyor> Bataklığa girdik beraber beyefendiyle. Diyor ki beni diyor takip edin sizi diyor adam bana acıdı ha. yazık diyor yani yazık dedi bana ya. Nasıl? işte bataklık burası zor falan dedi. Dedim okey o önden gitti ben arkadan her yerime dikenler battı, bacaklarım çok kötü ayakkabım suyun içine girdi. Adam da dedi ki burada yılan var o girdiğimiz <gülüyor> yerde. Ben de dedim ki iyi o zaman yani işlemi iptal edelim ölmeyelim. Kimseye dediğim, bir şey olmasına gerek yok yani daha fazla. Hı hı. Hani öyle bir yer satın almışız ki kazık çakamadık. Evet. O Bayağı. Bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı diyelim. Saat 3 oldu hala yemedik bir şey. Şimdi Sonra da miyelim. yolda trafik cezası yedik. Evet ama hızlı gitmiyorduk. Böyle işte. Neyse konuşuruz. Hadi <gülüyor> yemek yiyelim. Kapat. Biz odaya geldik. Çok yorulduk. Birazdan çıkacağız. Saat 6 oldu herhalde. 6'yı geçti yani. 6'yı geçti ve sinemaya gidecektik. Sinemaya gidelim dedik ama gitmeyeceğiz. Çünkü çok kötü filmler var vizyonda. Akşam... <gülüyor> Akşam böyle bir film izleyeceğiz laptoptan falan. Çanakkale'de umarım bol bol görmüşsünüzdür yolları falan. <gülüyor> Bütün Çanakkale yollarda geçti, Arapata gerçekten. geçti. Hindistan cevizli bir şey aldık, gerçekten çok güzel. Hangi pastaneydi? Meydan mıydı? Meydan mı öyle bir şey? Öyle Şöyle. bir şey. Baya güzel amat evet. Diş tipi öyle görünmese de. Hindistan cevizli, böyle içi baya çikolatalı, bir de fındıklı böyle ama yediğinizde yumuşatik oluyor. Gerçekten güzel. Bu arada ben 6 kilo vermek istiyorum hala. Onurcu'm da 9 kilo mı 10 da olur. <gülüyor> <gülüyor> Ay böyle işte. Biliyorsa on verelim. <gülüyor> vermek isteyenler bu kilolarını bize. Yok ben vermek istiyorum. Almak isteyenleri verebiliriz. Öyle işte ya. Bugün biraz modumuz düşüktü yani. Kurtaracağız gibi. <gülüyor> Pideye düştük bu patatesli. Bu da ıspanaklı. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel ve çok sıcak ve çok fazla. Sen çok övdün burayı. Bakalım ya. sevecek misin? Pide cindir. Pide çok severim. Biraz eğil bak. Eheheheh. <gülüyor> Allah'a yeni bir günden e, merhaba diyelim. Allah'a diyelim. Bugün cuma günü. 3. E, gün oluyor galiba. İşte Onurcuğumdayız. Bugün gelip gelmeyeceği belli değil. Evet ya. Hemen dönmek istiyorum ben de ama umarım biter işlerimiz. Evet. Bu dünkü konuyla alakalı dolandırılmak bilgisi işte o. Yani dolandırmak da demeyelim. Dolandırmak ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kapı gibi dolandırılmak aslında. Onunla ilgili belki Onur'un halletmesi gereken işler var. O yüzden belki o gelemeyecek. Bakacağız şimdi de bir şeyler yiyeceğiz falan. Böyle parkı size biraz göstereyim. 11.30-12 saat şu anda. Nasıl geçti Onur'cum Çanakkale sence? Doğandırılma harcı iyiydi bence. Ben zaten çok seviyorum burayı. Çok güzel bir şehir. Huzurlu geçti aslında bence. Özlemiş misin sen? Çok özlemişim tabii. Sen kaç sene burada yaşadın? 4. Evet, Onur kameraları alıştırıyorum yavaş yavaş böyle. Ben arkada durmaya alışkınım. Evet sen zaten <gülüyor> sinema televizyon. Böyle şimdi size parkı göstereyim. Biraz sonra da yola çıkacağız bir şeyler yiyip yayılışsıyla. abi lan geldin de ona hep el sallıyorsun. Lan seviyormuş mu insanları? Bir de baş var mı? Gidiyoruz. Tamam. Arabalalımdayız. Aynen dayı buldum. Şöyle bak ya. Gerçekten. Açılmıyoruz telif var <gülüyor> ama aslında sessiz gitmiyoruz. <gülüyor> Kapanışı yapmaya geldik beraber. Umarız izlerken keyif aldığınız bir vlog olmuştur. Eşlik ettiğiniz için kocaman kocaman kocaman mahal diyorum Aynı zamanda Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraya ya da tam Onur'un göbeğinin oraları ya da benim omzumun oraya. <gülüyor> Instagram'ı bırakacağım oradan takipte kalabilirsiniz. Onur'un Instagram'ını da bırakacağım bu arada ister misin? Bırakayım mı? Olur. Tamam. <gülüyor> Takip etmek isteyenler olursa profiki gizli beyefendinin. Gizli mi? Açayım ben onu. İstiyorsan aç. Nasıl istersen. Hesabımı çalacaklar diye çok korktum geçen günü. O yüzden bir arkadaşımdakini çaldılar, panik oldu. Ha benim ay Allah korusun deme öyle. Ama mesaj geliyor, mesajdan sonra oluyor. Evet, ben evet. doğrulama... Siz de çift aşamalı... Yaptım Şimdi ben. Doğrulama. doğrulama yapın. Aynen. <gülüyor> Onun dışında da bu videoyu, bu vlogu video beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, bizi sevdiyseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Başka vloglarda görüşmek üzere diyorum. Bu arada yani vlog konusunda bu sefer böyle çok titretmemeye çalıştım kamerayı. Umarım teknik anlamda başarılı olmuşumdur. Bu açıdan Onur'la ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizin <gülüyor> yazarlar. <gülüyor> Arada. <gülüyor> sakız Tek kız patlatmalarına laf etmeyin. Sense sevmek istediğim bir şey var mı? Onun için böyle. ederseniz de takmayacağız zaten. Kendinize çok iyi bakın. Koronaya aman dikkat. Hesaplarımızı gizli tutalım. Arsa alıyorken harita mühendisi mutlaka yanımızda götürüyoruz. Evet <gülüyor> ya gerçekten Allah korusun dolandırılmayalım. O zaman e, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Sevgiyle neşeyle coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şu an çok tatlısın Ben bir saçımı uzatacağım. Diyorsunuz. Bir şey söyleyecektim ama sonrasında Söyle. söyleyecek miyim oğlum? <gülüyor> en sallamak. <gülüyor> Muhteşem en sallamaların mesela. Umarız izlerken hoşlandığınız bir film. <gülüyor> Biz çekerken çok <gülüyor> eğlendi Umarım siz de çok eğlenirsiniz. Bir sonraki <gülüyor> seyahatimiz acaba nereye olacak? <gülüyor> tamam olacak bu sefer. Güzel enerjiler. <gülüyor>